milli voleybolcuyum ben, genç milliyim. Ondan sonra tiyatrocu, oyuncu oldum falan. Böyle spor hayatımda oldu ama sabah yürüyüşleri, daha sonra işte beslenmeyi, değiştirme, zaten bugün konumuz açlık olması sebebi benim hayatla derdim onunla başlıyor. Çünkü çok iştahlı bir insanım. Ama iştahı kontrol etmenin ve orayı kontrol de de doğru kullanmanın faydasını arıyorum. Kontrol daha böyle köşeli geliyor bana. Hani oradaki fayda bana, çevreme, aileme benim için daha kıymetli. Ve ben hep spor

yaparken müzikle filan yapıyordum. Sonra sizi dinleyerek algılamaya çalışırken yavaş yürüdüğümü, şimdi de koştuğumu fark ediyorum. Artık ben sizinle koşabiliyorum da. <gülüyor> yani bu bir zaman aldı tabii ki.

Mesela bugün 12 dakika koştum bir saat yürüyüşümde sizi dinlerken. 12 dakika kesintisiz mi koştun? Evet kesintisiz koştum. Ciddi 140 bir performans da, demek bu arada. 145 nabız ortalamasıyla 160'a da çıktığında koştum. O süreci de anlatmak istedim bizi seyredenlere. Yani gerçekten sınırları zorlamak, sınırları genişletmek artık nasıl ben genişletmek diye bakıyorum. Bu noktada da işte bu yolculukta hep açlığı sorgular oldum. Yani şöyle ki açlığı bedensel açlıktan, aslında bedensel

toplumdan vazgeçiş açlık mıdır gibi sorular geldi kafama.

O yüzden sizi açtım ve bir gün dedim ki ne olur yani açlık. Bugün konsept açlık o zaman tamam. Evet. Genel olarak açlık üzerine duracağız. Peki ya bu e, enteresan bir şey söyledin o beni çok ilgilendiriyor. Çok iştahlı bir insanım dedin ve sonra bu açlık meselesini kafaya taktın dedin. Yani biz genellikle pek böyle yapmayız da senin buradaki motivasyonunu soracağım. Yani genellikle biz kolay ilerleyebildiğimiz yerden ilerliyoruz. Çok insan böyle hayatta zayıf olduğu noktaya pek fazla saldırmaz. Yani çünkü orası Hı -hı. biraz fazla bir nefis mücadelesi ister yani. insan sonuçta süngüyü düşürür. Sana bu motivasyon.

Motivasyonu sağlayan şeyle Bu kadar hani seni tanınmayan kuvvetli bir şeyi neden değiştirmek istedin? Tabii ki burada mesleki motivasyon çok var. Görsel bir iş yapıyorsunuz. Sahnede enerjik olmalısınız. Ondan önce voleybol hayatında öyle. Biz beş tane çikolata yiyip maça çıkardık. E maç iptal olunca o beş çikolata bir yere giderdi yani hayatta. Onu görüyordum. Sinirli oluyorsun, hal, bir hal değiştiriyorsun hmm. falan.

Hep bunu sorgulardım zaten. Sonra genetik olarak da çok iyi miraslarım da var ama bu noktada yağ hücreleri anlamında biraz geniş bir mirasım var. <gülüyor> <gülüyor> Özellikle kızlar baba tarafına benziyor. Bu konuyu meselem yapmalıydım. Güdüsel olarak, sizisel olarak. Tabii ki mesleki motivasyon da kıymetli oldu ama süreçte şunu çok fark ettim. Çok denedim Sinan Hocam ben. Ömrüm boyunca çok denedim. Hiç pişman değilim.

Çünkü gen havuzunda bir hamle yaparak gidiyor olmak benim için çok kıymetli. Hem kendi gen havuzunda çocuğuma hem toplumsal gen havuzunda belki bir bilinçle bir farkındalık verebilmek, belki de benim var olma sebebim buydu. Bu bana geliyorsa bununla ilgili bir çözüm aramayı sunabilmek bir iletişimci olarak, bu yanlış anlaşılmasın, ben kimim belki ama belki biriyle eşdeğerimdir hayatta.

Belki bir yol açabilirim. Beni çok motive etti. Çok iyi. Hal eden bilir diyorlar ya. Dolayısıyla bugün mesela Çelya bence çok iyi bir konu seçmiş. Elimden geldiğince tabii ne biriktirdiğini çok hatırlamıyorum. Biraz sorularla paslaştık ama...

İnşallah büyük sürpriz çıkmaz zaten bilmiyorsam da bilmiyorum derim ama açlık <gülüyor> konseptindeki hadi birinci sorumla başlayalım bakalım neler var hakkında tamam. üstüne sohbet ederiz. Tamam çok basitten başlayalım açlık nedir ve nasıl oluşur bedenselden gidelim. Gerçi açlık adı üstünde zaten bir açıklık hali yani bir şeyin eksik olma durumuna bedenen ve zihnen verdiğimiz tepki ama sen bu konuyu yakalarken bence çok

özel bir yerini yakalamışsın. Birinci bedensel açlık bir rahatsızlık hissi verir. Açlık dediğimiz duygu bir yokluğu haber verir bize. Besin yokluğu vardır, besin eksikliği vardır ve bizim bu besinin peşinden gitmemiz için negatif motivasyon dediğimiz bir şey oluşturur bu. Biz hmm. o negatif motivasyon sayesinde arayıp besin bulur bir şekilde yeriz. Bir de bunun ruhsal zihinsel falan boyutları da var. Yani hmm. insan

Özellikle zihinsel olarak bir açlık ya da açıklık hissettiğinde, bir boşluk hissettiğinde onu tamamlamak için onun peşine gider. Ruhsal olarak bir boşluk hissettiğinde o ruhsal boşluğunu doyacak bir takım hikayeler, bir takım anlamlar, bir takım aşklar arar. Hayatında aslında insanın baktığın zaman devamlı eksilen, devamlı boşluklar yaratan,

gerek ruhsal gerek psikolojik gereksel bedensel yaşamı boyunca onu bir şeylerle doldurmaya çalışan bir varlığız biz. Ama burada önemli olan şey şu açlık bir rahatsızlıktır ama hayırlı bir sonuç için verilen bir rahatsızlıktır ve birçok canlı bedensel açlığını giderecek kadar tükettikten sonra durur. Ama insan açlığının çok ötesinde bir iştaha sahiptir. Açlığını doyurduktan sonra bile doymayan bir iştahı, doymayan bir biriktirme, doymayan bir el

etme doymayan bir işte daha fazlasına sahip olma isteği nedeniyle hem bedenen hem zihnen hem ruhen hem maddeten hem manen diyelim ona devamlı olarak kendine bir şeyler katma alanını iktidarını gücünü servetini genişletme eğiliminde olmakla bu konuda bir imtihanla karşı karşıya senin zannediyorum

Yakaladığın en önemli yerlerden bir tanesi burası. Biz bedensel açlığımız doyunca duramadığımız gibi, yani sadece açlığımızı gidecek kadar yemek bize yetmediği gibi, diğer açlıklarımız aynı o misal bir türlü doyurulamıyor. Büyük bir açlık döngüsünde yaşıyoruz. Hele ki sen benim insanın fabrikayla anlatısına aşinasın. Yoklukların derininde ayarlanmış atalarımızın, çokluklar devrindeki ayarların imtihanıyla biz karşı karşıya kalıyoruz.

Kabiyattaki ayarlarla burada yaşamaya çalışıyoruz. Ama şimdi burada her şey çok ama biz yokmuş gibi davranıyoruz. Biz görmemiş gibi saldırıyoruz. Biz hiç ölmeyecekmiş gibi yaşamayı tercih ediyoruz. Biz küçücük mide hacmemize binaen her şeyi yemek istiyoruz mesela. Ve hayatımızın her alanda biraz böyle. Açlık, canların hayatını sürdürülmesine yarayan çok önemli bir duyguyken biz de maalesef suikast daracı haline gelebiliyor. Kendi kendimize suikaste.

Dönüşebiliyor diye kısaca özetleyebilirim. Bende de zaten baktığınızda, dediğinizde doğruluyor, şu an insanlar tokluktan ölüyor. Afrika'daki açlıklar daha minimalize oldu yani dünyaya baktığınızda. Bu da tabii ki, yani benim o konuyla ilgili de böyle damlarım var. O bir yönetim biçimi gibi geliyor bana da. Şimdi konumuzun dışında o. Tabii. Yani ben orada fabrika ayarlarında dişli olmak istemedim. Kendi çarkımı oluşturmak çok istedim. İnşallah yapabilirim. Ama çok dişliymişim. Eskiden görüyorum.

Bir içindeki dişli anlamında <gülüyor>